Son model iPhone 13, Apple Watch ve AirPods Pro artık alanında eski ürünler. Çünkü artık elimizde yepyeni bir telefon, saat ve kulaklık serisi var. İşte karşınızda Apple'ın son model dumanı üstünde tüten ürünleri. Bu videoda size ürünlerin tüm özelliklerinden değil, yeni lansmanla birlikte önceki modeline göre geliştirilen yeni özelliklerden bahsedeceğiz. Lansmanda olduğu gibi biz de toplamda 3 farklı modeli olan Apple Watch'la başlayalım. Öncelikle Tim Cook bu saatleri bugüne kadar yapılan en iyi Apple Watch olarak tanımladı. Bildiğiniz gibi akıllı saatler başlangıçta çeşitli fiziksel aktivitelerde ölçüm yapabilmek için üretilmişti. Ancak yeni Apple Watch 8 ile birlikte sağlık konusunda çok büyük yenilikler getirildi. Öncelikle kırılmaya, çizilmeye, suya ve toza dayanıklılığı çok daha güçlü hale geldi. EKG ve kandaki oksijen oranını ölçme sensörleri konusunda piyasadaki en güçlü özelliğe sahip. Sağlık konusunda gelen en büyük yeniliklerden birisi de Apple Watch 8'in artık vücut sıcaklığını ölçebilecek, bu ölçüme gecede devam edebilecek ve çok ufak değişimlerde bile bunu fark edebilecek olması. Kadınlara özelde pek çok özellik geldi. Bunlardan bazıları geçmişte kullanılan ama çok daha hassas hale getirilerek geliştirilmiş reg dönüm ölçüleri. Sağlık bilgileri şifreli olarak saklanabilecek ve kullanıcılar buna izin vermeden veriler kimseyle paylaşılmayacak. Özellikle birçok doktor gerçekten Apple Watch'un yaptığı ölçümlere gerçeği çok yakın Için bu veriler artık daha önemli. Acil durum arama özellikleri hem daha hassas hem de daha işlevli. Öncelikle bu saat siz bir trafik kazası geçirirseniz hem bunu tespit edebilecek hem de aracınızı hangi yönden çarptığını bile anlayabilecek. Bu uygulama size bir uyarı titreşimi gönderecek, eğer yanıt vermez ya da iptal etmezseniz acil durum ekiplerini arayacak. Ve bu operatörünüzün verdiği izinlere de bağlı olarak 30 ülkede otomatik olarak çalışacak. Ayrıca sonunda dedirtecek yeni bir özellik de geldi, o da düşük güç modu. Akıllı saatler şarj konusunda verimliyken, Apple Watch'lar diğerlerine göre çok daha sık sayıza takılmak zorunda kalıyor. Ancak düşük güç modu ile birlikte 18 saatlik pil ömrü 36 saate kadar çıkabilecek. Bu arada saatlerden birini alırsanız 3 ay boyunca Fitness Plus uygulaması da sizin için ücretsiz olacak. Apple Watch 8'in fiyatı ise yaklaşık 9300 lira. Eğer düşük bütçeli bir watch almak isterseniz de Apple Watch SE sizin için. Bu modelde yine kaza dedektörü, spor modu ve yüzme dedektörü gibi özellikler olacak. Bir önceki SE'ye göre %20 daha hızlı olan bu ürün daha çok bu saati moda ve spor amaçlı kullanacak kişiler için uygun olacak. Ayrıca çocukların sağlık durumunun ölçümü, aile modülüyle birlikte çocukların konumunun görünebilmesi ve acil durum aramaları Apple Watch SE'de bulunan bazı özellikler. SE'nin bu modelde ülkemizde yaklaşık 6000 liradan satılacak. Geçelim. Çok iyi özelliklerle gelen Apple Watch Ultra'ya fiyatı da öyle. Bu saat Amerika'da iPhone 14'le aynı fiyata satışa sunulacak. Oradan hesap edin yani. Öncelikle sağlık hizmetleri ve kaza tespit özellikleri gibi çeşitli özellikler Apple Watch 8 ile birebir aynı olacak. 410 502 piksellik çözünürlükteki ekranı artık daha geniş ve düz olmasına rağmen çerçevesi biraz daha ovalleştirilmiş durumda. Ayrıca müthiş derecede dayanıklı hale getirildi. Bu tamamen lafın gelişi değil. Suya, çarpmaya, vurmaya filan çok daha dayanıklı halde çünkü artık kasası alüminyum değil, yeni bir titanyum metal alışımından üretilecek. Ek olarak cihazda ikinci bir hoparlör ve toplamda 3 mikrofon bulunuyor. Oceanic Plus özelliğiyle birlikte dalış planlama modundan tutunda eksi 20'den artı 55 dereceye kadar ekstrem koşullarda dayanıklılığa sahip. Eğer kaybolursanız cihaz attığınız her adımı takip ettiği için yolculuğa başladığınız noktaya dönebiliyorsunuz. Ha diyelim ki dönemediniz yetkililere ulaşabiliyor hatta cihaz Havzdaki ikinci hoparlör sayesinde 85 desibellik bir ses dalgası yayarak dikkat çekebiliyorsunuz. Apple Watch Ultra'nın fiyatı ise Türkiye'de yaklaşık 28 bin lira. Yani aşağı yukarı bir iPhone 13 fiyatında. Amerika'da da hem kendisi hem de iPhone 14 direkt 799 dolar. Yani birebir aynı fiyat. Saatler bu kadar da geçelim yeni kulaklığımıza. Karşınızda yeni AirPods Pro 2. Ve bu kulaklık bir önceki nesile göre çok daha büyük yeniliklere sahip. Tasarım olarak aşağı yukarı aynı olan kulaklık sensör konusunda da çok büyük yenilikler aldı. H2 işlemciye sahip olan bu cihaz, artık sonunda uzamsal sesi de destekliyor. Ayrıca gürültü engelleme desteği de bir önceki nesile göre 2 kat daha güçlü. Pil konusunda da sadece kendi bünyesindeki bataryası ile 6 saat kullanım süresi sunan Airpods Pro 2 yeni kasayla birlikte 30 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Ve bu kulaklık yaklaşık 5400 liradan satışa sunuluyor. Şimdi gelelim çok beklenen o ana. Yeni iPhone 14'ler. Apple bu senede 4 yeni model tanıttı ama çok büyük bir farkla. Artık iPhone'lardan mini modeli olmayacak ve giriş telefonu iPhone 14. Apple artık iPhone serisinden mini modelini tamamen çıkardı ve bunu hatta 2023 sonunda çıkacak SE ile devam ettirecek. iPhone'un artık giriş modeli direkt iPhone 14 olacak onun bir üstünde de iPhone 14 Plus yer alıyor. Yine devamında iPhone 14 Pro varken en üst düzey segmentte iPhone 14 Pro Max. İlk olarak vazgeçilen mini'den sonra giriş modeli haline getirilen 14'ten başlayayım. Ben bu videoda sadece yeniliklerden bahsetmeye çalışacağım. Detaylı inceleme zaten yine kanalımızda olacak. iPhone 14, 12 serisiyle birlikte geri dönen düz kenar tasarımını taşımaya devam ediyor. Ekran boyutu ise 6.1 inç ve 60 Hz'lik yenileme hızına sahip. Çantik iPhone 13'e göre biraz daha küçültülmüş ama iPhone 14'te de yine bulunmaya devam ediyor. A15 Bionic işlemci biraz daha geliştirilmiş olsa da aslında yine iPhone 13 serisiyle aynı. iPhone 14 elbette 5G destekli olacak ama çok büyük bir farkla. En azından Türkiye için değil ama Amerika için. Çünkü telefonda herhangi bir sim yuvası olmayacak. Türkiye'de de esim desteği var bildiğiniz gibi ancak burada satılan cihazlarda hala sim yuvası bulunmaya devam ediyor. Belki yıllar sonra Apple'ın da bu başlangıcı yapmasıyla birlikte bu sim yuvalarından tamamen kurtulacağız. Cihazda 12 megapiksellik ön kamera, 12 artı 12'likte de ikili arka kamera bulunuyor. 13'ten farklı olarak da çok daha düşük değerde diyafram açıklığı sunuyor. Bu sayede de video ve fotoğraf kalitesi çok daha fazla artıyor aslında. Ayrıca düşük ışıkta da iPhone 13'e göre tam 2 kat daha iyi performans veriyor. Apple bildiğiniz gibi son dönemlerde çevreci olmasının yanı sıra güvenlikle de ön plana çıkıyor ve iPhone 14'de iki yeni güvenlik önlemi olacak. Öncelikle cihaz 268G'ye kadar çarpışma kuvvetini ölçebilecek ve az önce saatte anlattığım kaza tespiti bu telefonda da bulunacak. Son olarak en çok beklenen yeniliklerden biri olan uydu telefonu özelliği de iPhone 14 ile birlikte hayatımıza girdi. Bu özellik sayesinde hiçbir hücresel veri bağlantısının bulunmadığı noktalarda uydu üzerinden acil durum aramaları gerçekleştirebilecek. Ücretli olan bu özellik şu anda yalnızca Amerika ve Kanada'da bulunuyor. Burada da iPhone 14 alanlara 2 ay ücretsiz verilecek. Bu arada Apple hiçbir lansmanında direkt telefonun batarya kapasitesinden bahsetmiyor. Ve biz de bu yüzden aslında biraz araştırmayla bu telefonun ortalama bataryasını hesapladık. Bu araştırmanın sonucuna göre de şöyle söyleyebilirim iPhone 14'te ortalama 3200 miliamperlik bir batarya var. Ve geçelim o beklediğiniz ana iPhone 14'ün fiyatına. Bu telefonun taban fiyatı yaklaşık 31.000 TL iken taban fiyatı da 39.000 lira olacak. Ve geçelim iPhone 14 Plus'a. Plus tekrar hayatımıza döndü. iPhone 14 Plus'ın düz 14'den neredeyse hiçbir farkı yok. Aslında en büyük farkı da 14 6.1 inç. 14 Plus da 6.7 inç. Bu kadar. Ha bir de bunun dışında da o araştırma sonucunda elde ettiğimize göre yaklaşık 4300 miliamperlik bir bataryası olacak. Bir de bu farkı var. Bu ürünün taban fiyatı Türkiye'de 35.000 lirayken, tavan fiyatı da yaklaşık 42.900 lira. Şimdi gelelim son yılların en farklı tasarımına sahip 14 Pro ve 14 Pro Max'e. Çünkü bu modeller tarihte ilk kez delikli ekran tasarımına sahip telefonlar olarak karşımıza çıkıyor. Face ID sensörünü sığdırabilmek için özel bir çalışma yapan mühendisler, iki delikli bir ekran tasarımı yapıyor ve bu bölme gerçekten çok işlevsel. Ve bu telefonlarla birlikte çentiye tamamen veda ederken, diğer özelliklerinin neredeyse iPhone 13 Pro ve Pro Max'ta aynı olduğunu söyleyebiliriz. Hatta tam bir işte süre yanımı muhteşem değişim dediğimiz cinsten. Ekran boyutları ise Pro'da 6.1 Pro Max'te de 6.7 inç yani tamamen önceki modelle aynı. Ama bir fark olarak da o çok beklenen Always On Display 14 Pro ve Pro ile birlikte hayatımıza girdi. Şimdi tasarım olarak tarihi bir farktan bahsettim. Ayrıca 14 Pro serisi A16 Bionic işlemci ile bugüne kadarki en güçlü işlemciye sahip. 6 çekirdekli işlemcisinin ikisi yüksek performans, 4 ise destek amaçlı olarak yerleştirilmiş. Kamera ise iPhone 13'e göre tam %65 daha büyük sensöre sahip. 48 megapiksellik arka ve 12 megapiksellik ön kamerası önceki modele göre 3 kat daha iyi düşük ışık performansı sunuyor. Ayrıca mikro çekim özelliği daha da geliştirilmiş durumda ve bu sayede yakın çekimler daha net ve detaylı görünüyor. Fiyatlara geldiğimizde de 14 Pro Max'in Taban fiyatı da 44 bin lirayla 57 bin 200 lira arasında. Yani artık günümüzün en gelişmiş telefonunu almak yaklaşık 60 bin lira. Peki siz bu telefonları nasıl buldunuz? Ama özellikle şunu sormak istiyorum. Sizce bu lansmanda tanıtılan en iyi ve en kötü ürün hangisiydi? Yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Ayrıca videoyu beğenip kanalımıza da abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.